v 60 ya da V60 bu konik şeklinde olan kahve demleme ekipmanına deniyor. Bununla kahve demleyebilmek için bunu bir bardağın üstüne koyuyoruz. Böyle bir kağıt filtresi var. Kağıt filtresini katlayıp içine yerleştiriyoruz. Kaynattığımız suyla ilk önce kağıdı ıslatıyoruz. Kek kağıdın tadı kahveye girmesin. Şimdi kahvemizi koyuyoruz. 15 gram kahve kullanacağım. 240 gram su kullanacağım. İlk önce tüm kahveyi ıslatacak şekilde bir ön demleme yapıyoruz. Şimdi geri kalan suyumuzu yavaş yavaş bütün kahveyi ıslatacak şekilde üstüne döküyoruz. Kahve su oranını iyi ayarlayabilmeniz için hassas tartı kullanmanızı öneririm. Ben hassas tartı ile yapıyorum genellikle. Demleme süresinin yaklaşık 2 ya da 3 dakika olması gerekiyor. Suyu yavaş yavaş eklememiz gerekiyor. Evet tüm su aşağı indi. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Ve kahvemiz hazır. Afiyet olsun.